İşine özgürlük kat, işine diya kat. Çeşitli sektörlere yedek parça imalatı, komponent imalatı yapmaktayız. Aynı zamanda bunların kalıplarını da üretip kendimiz bu kalıplarla üretim de yapmaktayız. Müşterilerin artması, ürün çeşitliliğinin artması, çalışan sayısının artması gibi gereklikler oldu ve tabii ki bir takım karışıklıklar yaşamaya başladık burada. Bunları gidermek amacıyla ve takip etmek amacıyla, analiz etmek amacıyla bir program arayışına girdik. Fakat hem yerli olması hem de yerli olmasından dolayı verebileceği desteğin fazla olduğuna inandığımız için Diya'yı tercih ettik burada. Yani Diya'nın süreçlerinin birçoğunu kullanmaya çalıştık. Teknik verilerinden işte parçanın üretim süreçlerine kadar her aşamayı aslında Dia'da programlayabildiğimizi gördük. Seri üretim kısmında tabii ki etkili olan kısım da bu. Çok rahatlıkla satın alma süreçlerini oluşturuyor. Rahatlıkla hızlı bir biçimde öğrenilebilme avantajı var. İnternette Diya Akademi diye bir... E, sayfanız var. E, bu sayfadan bakılarak o işlemin nasıl yapıldığına dair fikir sahibi olabilirsiniz. Excelle yaptığımız işler çok daha meşakkatli oluyordu. Ancak şu an ben e, sistemi oluşturuyorum, üretim prosesini oluşturuyorum. Akabinde diğer arkadaşlarımız da buna dahil oluyorlar. E, üretim hızlı bir şekilde, verimli bir şekilde, es vermeden devam ediyor. Anlaşılması gerçekten kolay. Kullandığım daha önceki program biraz devşirme bir programdı. İçerisinde ne aradığınızı, nerede ne bulabileceğinizi biraz zorlanıyordunuz diye bu konuda çok basit. Ne aradığınızı bulamasanız bile yukarıda bir arama filtresinden bir şey aradığında varyantlarını da göstererek bana avantaj sağlıyor. Kolaylıkla bulabiliyorum diye aradığımı. Biz DIA'yı bir ürünün üretim sürecinin tamamında kullanıyoruz. Müşteriye teklif hazırlama noktasında DIA'nın gelişmiş bir şablon düzenleme arayüzü var ve çok rahat. Bunu özellikle çok kullanıyoruz. Tekliften siparişe, e, siparişten sonra bu malzemenin üretim planlamasına, üretim planlamasından ham madde planlamasına, ham madde ihtiyaçları yine üretimden talep şeklinde satın alma birimine iletilmekte. Satın alma birimi e, bu şekilde teklif toplayıp buradan satın alma siparişlerini vermekte. Süreçlerimizin her aşamasında bunu kullanıyoruz. Daha sonrasında artık ürünün üretilmesi ve ee, sevkiyatının planlanması, sevk yırsaliyelerinin kesilmesi, faturanın kesilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi konusunda DIA bize tam destek sunuyor. Normalde herhangi bir sabit sunucuya bağlı kalmadan herhangi bir kafe ortamında bile rahatlıkla bilgisayarımızı kaldırıp veya işte telefonumuzu çıkartıp diye üzerinden veri alıp bunun üzerine yorumlayıp bunun üzerine çözümler geliştirebiliyoruz. Herhangi bir konuda fatura kesilirken, irsali oluştururken ya da e, üretim planlaması oluştururken takıldığımız noktalarda kendilerine her an telefonla ulaşabiliyoruz. E, bu bizim için çok büyük avantaj. Gerek uzak masaüstü bağlantısıyla, gerek biz kendi işimize devam ederken arka planda e, kendileri bir çözüm sunmuş oluyorlar bize. Son 24 saat haricinde kaydettiğimiz hiçbir veriyi kaybetmeme garantisi verdi bize diye. Çünkü bunu farklı sunucularda 24 saatte bir yedeklediğini ifade etti ve bunların en güvenli şekilde saklandığını bize ikna etti açıkçası.